Merhaba sevgili seyirciler. Bir dünya işin bu bölümünde çok değerli konuğum hepimizin yaşantısına dokunabilecek ve dokunması gereken benim hayatım diyebileceğiniz e, konu Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa, aile danışmanı ve yaşam koçu. Hoş geldiniz. Başvurduk sağ olun. İyi ki yaşamlarımıza dokunuyorsunuz. Memnuniyetle, değil mi? El, elbette yani. ki çok önemli e, çünkü e, değerli hocam demek istiyorum size. Tamam, e, çünkü herkesin e, günlük hayatında birçok sorunu var. Aynı zamanda sadece günlük hayat değil evinde sorunu var, eşinde sorunu var, kardeşinde sorunu var, işinde sorunu var, kişisel sorun var, dedikodu var. Dedikodu bazen terapi tabii ki. Tabii ki faydalı. Evet. Yerinde ve zamanında olursa araştırmalar o şekilde gösteriyor çünkü. Bütün bunlarda aslen aile danışmanlığı ve birçok yaşam koçluğu yapıyorsunuz, eğitim koçluğu. Her şekildeki nedir bu aile danışmanlığı ve koçlukları da soracağım size.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 Yani Gonca'nın bu güzel giysileriniz etrafı ışık yayıyor dediğimde sizin bilinçaltınız hemen vay be benim bu giyinişim bir ışıltı, bir sinerji enerji yayıyorsa ne mutlu deyip benim onayıma muhtaç kalmayacak şekilde bağımlı olmayacak şekilde siz bu davranışınızı devam ettiriyorsunuz. Yani dili kullanma kişinin kendinden motorlu olmasına bir katkı sağlıyor. Ama devamlı güzelsin, iyisin dediğimde devamlı benim onayıma veya insanların onayına ihtiyaç duyuyorsunuz. Halbuki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 Değil mi? Herkes birbirine Tabii. o kısır döngünün içerisinde e, her şey oluyor. E, sizin buralarda aslında esprili benzetmeleriniz e, ve bütün bunları e, muhteşem bir e, tiyatro oyununun içerisinde sahneli e, şeklinde anlatmanız Tabii. ve tedavi teknikleriniz var. E, burada aslında üflemek değil, e, dışarıdan bunu matematiği nasıl oraya oturtmanız gerektiğini yapıyorsunuz. Yani Kesinlikle. sorunu Tamamıyla çözmeye odaklı gidiyorsunuz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Önce sorunu dinliyoruz. Bunu çocukluğundan günümüze hangi rol modelleri alarak yaşıyor veya yapıyor. Hani rahmetli Müslüm değil mi? Müslüm Bey'in tabiriyle biz babamızdan gördük dediklerimizi. Güzel olanları devam ettirip eğer artık vakti geçmiş. İşe yaramayan yöntemleri ayırıp yine babamızdan anamızdan gördüklerimize ilave yeni yöntemleri de bunu nasıl sağlıyoruz? Kişisel gelişim uzmanlarından, yaşam koçlarından, aile danışmanlarından, sorun daha büyükse psikologlardan, cinsel psikoterapistlerden, cinsel terapistlerden daha, daha büyük sıkıntı varsa bizler ne yapıyoruz? Tıp doktorlarına yani psikiyatrlara işin uzmanlarına yönlendirerek kademe kademe entegre hı hı. halde çalışıyoruz. Yani biz her şeyi bilemeyebiliriz ama bir bileni biliyorsak hemen kapısını çalırız. Yani Gonca Hanım bir alanda bizden bir adım indi, e, öndeyse ne yaparız? Kapısını çalarız, stüdyosuna geliriz, derdimizi anlatırız. Elbette onun da vereceği öneriler, yönergeler mutlaka. Yani akıl akıldan üstündür. Yani ben akıllıysam daha akıllı olmanın yolu sizin de aklınızdan faydalanırım. Yani insanlar birbirlerinin aklına almak yerine aklından faydalanmak gerekiyor. Çok doğru. Az önceki kısır döngüye bir daha dönmek isterim. Mesela eşiniz size küfür etse bile küfür bana yarar, yaramıyor. Bana sevgi çiçekleri yarıyor dediğimizde o zaman diyor ki Gonca Hanım küfürle çalışmıyor. Küfür ettim, e, tavrını koydu, yaramadığını söyledi ve hatta medenice çalışalım. Sen medeni bir insansın ya, bırak küfrü. Ben trafikte bunu çok yaşıyorum. Her tabi. Evet. Bir sıkışıklıkta bakıyorum küfür ediyor. Beyefendi bırak küfürü diyorum. Ben hatalıydım diyorum. Adam şaşırıyor. Yani hemen direksiyonu çeviriyor. Kişiliğimi de koruyorum. Kişiliğime saldırtmıyorum. Başka bir kişinin kişiliğine saldırmayarak da dediğiniz gibi az önce çok güzel bir psikolojik tabiri kullandınız. Yani kısır döngüye işi düşürmeden, karakolluk olmadan, mahkemelik olmadan birçok yol var. Çünkü bakıyor kişi, yabancı dil gibi bir şey. Küfür ediyor, karşıdan tepki yok. Ben küfürle çalışmıyorum diyor. Ve insanca konuşalım diyor. Olayı konuşmak lazım. Sürekli insanımıza e, olayı konuşalım, kişiliğe saldırmayalım. Hatta daha püf noktasını söyleyeyim. Yapmaması gerekenleri söylemeyelim insanlara. En önemli nokta bu değil mi? Ee, Tabii. Hemen gidiyorum çünkü Tabii, buyurun, buyurun. çift terapisine e, öğrenci, koçu kimdir? Bunlara hep değineceğim. Çift terapisinde e, cinsel danışmanlık, cinsel terapiyi de açmak istiyorum. Tabii, öğrenci koçluğuyla beraber. Sizin çünkü merkezinizde bunlar da uygulandığı Tabii. için bunun altını çizerek soruyorum. Yapmaması gereken hep... E, dikli edilir. Bunu yapmayacaksın. Tabii. Hayır Tabii. şöyle etme. Dur bak bunu konuştum bunu konuşma. Hep bunlar söylenir. Yani neden bunlarla ithamlarla insanlar daha şey yapılıyor? Sizin bu neşenizi ister temizliğinizi evet. hep Hı. güler yüzünüzü Kesinlikle. aslında bütün insanlar yaşayabilse çok daha keyifli olmaz mı her şey? Kesinlikle. Ben devamlı gerek uzmanlarımız olsun, gerek diğer yaşam koçlarına, aile danışmanlarına olsun, devamlı insanımıza yapmaması gerekenleri değil, yapması gerekenleri. Yapmaması gerekenleri herkes dikte etmeye çalışıyor. Ha mesela kendi kendimize bile bunu telkin etmemiz gerekiyor. Bağırma yerine, sakince konuş. Bağır ma diyorsunuz ya ma'yı algılamaz bilinçaltı, hmm. bağır anlar İnsanımız da bunu inadına yapar yapmayacaksa da yapar niye kulağını su kaçırıyoruz ki olumsuzları değil olumluları kulağını su kaçıralım mesela şuradan gitme buradan gitme yerine şuradan gidersen şu yol daha emindir buradan sahili selamete ulaşırsın, Ulaşacağını düşünüyorum demek lazım hatta. Ulaşıldığını gördüm demek lazım. Çünkü herkesin kendi kendine bir lider olmasına fırsat tanımamız lazım. Sürekli bize bağımlı niye yaşasın insanlar? Değil mi? E, trafik polisi gibi misiniz? Yani gitmesi gereken yolları mı gösteriyorsunuz? Biraz biz ceza yazan <gülüyor> değil de şefkatli trafik polisi diyebiliriz. Şuradan gidip buradan giderse şu olur. Şu yol Üsküdar'a gider bu yol... Ee, işte Kadıköy'e çıkar gibi şu yol 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçer bu, bu yol şu köprüden geçer şu Daha yol evet, mümkün olduğu kadar kestirme çünkü insanımız kestirmeyi çok seviyor ee, kestirme yolları Söylemek gerekiyor. Ee, bir de e, tabii ki bütün orada aslında başında dediğiniz gibi trafik polisi e, yön gösteren... Yön gösteren e, babında e, bir rehber. Bir rehber e, oluyorsunuz ve doğru rehber çünkü ehliyeti olmayan kişiler bunu çok yapmaya çalışıyor. Hı. Aslında her bir işin ehliyeti olan kişiler yaptığı zaman doğruyu buluyor. E, konuşma hesabında bizim e, Türk toplumunda hep bir şeylerden bahsederken...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 Tadını alın. Bir arı gibi konun. Güzel güzel uzmanlardan faydalanın. Öğretmenlerinizden faydalanın. E, Gonca Hanım'ın değerli başarı öykülerini anlattığı bu programından faydalanın. Birçok önümüzde rol model, model olabilir, alabileceğimiz Atatürk'ten faydalanın. Fatih Sultan Mehmet'ten faydalanın. Günümüz liderlerinden faydalanın. Cumhurbaşkanımızdan faydalanın. Çünkü dik yürüyüş Duruşu, kararlılığı değil mi? Bir dünya lideri olarak aldığı mesafeden faydalan. Bizim e, çevremizde çok bize dayı olabilecek insanlar var. Onlardan faydalanan doğru değil mi? Çok doğru. Türk insanı çok birbirine koruyucu melek gibi zaten. Anlatabildim mi? Biz tabiri caizse, hani canlı yayındayız, kelekler yerine meleklerden faydalanan. <gülüyor>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 ee, e rağmen diye bir yöntem var. İşte ülkemiz zor bir süreçten geçmesine rağmen ben bugün iş başvurusunda bulundum. bulundum. İşte e ekonomik krize rağmen şu yatırımı yaptım. Falana rağmen kitap yazmaya başladım. Başım ağrmasına rağmen gittim bir akrabamı ziyaret ettim deyip Önce kendimizi alkışlamamız lazım ve özellikle bu stratejik, stratejik süreçlerde hemen gözünün üstünde kaşım var deyip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 e, kötülükleri pekiştirmeyelim, iyilikleri pekiştirelim. Onu iyi bir şey zannediyor, İlgiyi, Tabii iyi bir şey zannediyor. demek ki ben bu anda seviliyorum veya ben bu anda Daha fark edelim. ediliyorum. Fark Bravo, çok güzel yani, bir noktayı yakaladınız. E, e, onlar sizi hep konuşmalarımdandır, önceki konuşmalarımdandır, sizden öğrendiklerimdir. Sağ olun, harolun. E, bütün bunlarda o fark edilmeyi yarattığı için o kısır döngü başlıyor ve geleceğimizi.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 İnanın uçan kuş bile size yardım Tabii eder. Tabii ki. Ama devamla nasıl başarısız olacağınızı düşünürseniz yolda yürürken ayağınız taşa takılır ve başarısız olursunuz. E, yani şey değil midir? Yani sizlerden öğrendiniz veya e, herhangi bir kişiden ya ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar iyi e, analiz ediyor. O da görüp... Ben daha iyi nasıl yapabilirim? Ben ondan neler öğrenebilirim? Onu öğrenip yermezsek, birbirimizi kötülemezsek, birbirimizin arkasından kötü laflar olmayan lafları söylemezsek, bu enerji çemberi her şey değişebilir mi? Kesinlikle değişir. Çünkü zaten bu dinimizde de böyle. Yani bir insanın çok affedersiniz, yamyamca çiğ çiğ etini yemek ister miyiz? Yani arkasından konuşmak bir kişinin doğruysa zaten gıybettir. Yanlışsa hem gıybet hem iftiradır. O yüzden kısır döngüleri kırmanın kan davalarını çözmenin eski düşmanlıkları eski hataları tekrar etmemenin yolu birinci affetmek. ikinci zaten bedelini ödedik, keyfini çıkarmak. Üçüncüsü de alacağımız olsa bile geçmişteki bir patron Orkunumuzdan olur, eşimizden olur, çoluk çocuğumuzdan olur, akrabamızdan olur. Zaten elin gavuru değil. Affedelim gitsin. Yani kocam bana 10 trip attı, ben dur 20 trip atayım. Gerek yok hiç. Yani karakola düşenler hiç izlediniz mi? Ee, biri küfür etmiştir, diğeri de vurmuştur örnek. Ya da diğeri de küfür etmiştir. bey derler, Ben küfür ettim ama o da bana küfür etti. O da en sonunda Türk filmlerinde gördüğümüz gibi ya başından demeden ya iki nasihat eder. Hal ne gerek var bunlara? Polisimizin işi gücü var. Meşgul etmeyelim. Biz kendimiz çözelim. Anlatabildim mi? Elbette bize hizmet ediyorlar. Sağ olsun, var olsunlar. Polisimizden, askerimizden, var. savcılarımızdan, hakimlerimizden, hukukla ilgili bütün hukuk personelinden ve tıp personelinden, hastanelerden ama hastanelere, e, hapishanelere, Adliyelere, karakollara düşmemenin yolu kısır döngüyü devam ettirmemek. Düşmanlıkları en kestirme yoldan çözmek, affetmek. Bırakın alacağımız olsun. Bu bağırma olur, küfür olur, başka tavır olur. İlk affedişte karşı tarafta artık U dönüşü yapıldı. Kişi alacağından feragat ediyor veya artık o bağırarak iş yapmıyor bağırmayalım ne gerek var çünkü bağırdık başımıza gelmeyen kalmadı yani e, anlatabiliyor muyum affetmeyle e, pozitif bakış açısıyla düşmanlıkları devam ettirmeyerek e, hemen en kısa yoldan ee, yolumuza devam etmemiz gerekiyor çünkü biz eskide yaşamıyoruz artık Çok geçmişte falan komşu benim köpeğime taş attı dur da ben ben de onun e, arabasını camını indireyim dediğimizde ne oluyor o kişi diyor ben bedelini ödedim köpeğine taş attım o da benim arabamın camını indirdi dur ben onun evini yakayım diyor mesela o da diyor ki ben onun sülalesini temizleyeyim yani cinnet halinden çok Büyücük hızla gibi, büyüyor. Gibi büyüyor. Çok ciddi. Ee, yaşam... İyilik hareketi de böyle kartopu gibi büyüyor. Ve biz iyiliği çok seven, yardım seven insanlarız. Böyle bir milletiz. E, o zaman kötülük de değil, İyilikle kartopu gibi olalım ve organize olalım. Bizler e, sizlerle beraber zaten e, bunları mutlaka büyüteceğiz. Sevgi mutlaka kazanacak, ben ona inanıyorum. Mutlaka iyiler en sonunda kazanır. Mutlaka evet, kazanan biz olacağız. Aynı şekilde. Yaşam koçluğu böyle bir şey değil mi? Yani her şekilde kişinin yanında olup, ona yol gösteren, yol arkadaşlığı yapan kişilerdir. Evet. E yani e, biraz önce dediğiniz gibi gıybet e, maalesef e, Kur'an-ı Kerim'de dediği İslamiyet'te de çok kötü bir şey. E, kıskançlık nedir? Bu olguları da konuşmak istiyorum. E, neden insanlar o hazlarına yenik düşerler? E, yanlış bir şey ellerinde değil, halbuki tedavi olsalar ellerinden çıkar, normal insan haline dönerler. Bütün bunlarda hem yaşam koçluğunu, hem kişisel özellikleri de biraz değinmenizi isteyeceğim. Şimdi şu şekilde, yani kıskançlık hastalık derecesinde olmadığı zamanlar gayet doğal bir duygudur ve faydalıdır. Hırs yapar. Tabii. Yani ama takıntı yaparsa, paranoya yaparsa mutlaka bir psikolog veya psikiyatrdan yardım almalı. Hem bu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 Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Seve seve her zaman geliriz. Bura bizim stüdyomuz. Çok teşekkür ederim. Umarım e, ilerleyen zamanlarda da birlikte yol alırız. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Değerli katkılarınızdan dolayı da tekrar teşekkür ederim size. Peki görüşmek üzere tekrar. Evet sevgili seyirciler, e, değerli konuğumdu aile danışmanı ve yaşam koçu Profesör Doktor. Ekrem Çulfa ile birlikteydik. Sinerji birlikte yaratmak çok önemli. Başarıya giden yol sevgiden geçiyor unutmayın. Sadece sevin. Bir danışmanlığa ihtiyaç duyduğunuzda da hiç çekinmeden yola devam edin. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Allah işlerinize kolaylıklar versin.